hocam kısaca panik atak ve çocuklar konusuna da girebilir miyiz? Çocuklarımızı mutlaka tabii ki tehlike ve strese karşı duyarlı hale getireceğiz ama özellikle annelere ben buradan seslenmek istiyorum. Yani çok fazla negatif vurgu yapmasınlar. Çok fazla kaygı vurgusu yapmasınlar. Çocuklar annelerinin bağımlı hale gelmesin. Yeri geldiğinde bireysel inisiyatiflerini alsınlar. Kendi adımlarını alsınlar. Daha özgür olsunlar. Daha rahat olsunlar. Ama tabii güvenli çevre güvenli arkadaş ortamı ve risklerden uzak kalarak. Çocuklarda sürekli dış dünyanın tehlikelerinden, yabancıların zararından, günlük hayatın risklerinden bahsedersek biz çocukları kendi sisteminde tedirgin ve korkulu hale getiririz. Zaten görsel medyadan yeterince şiddet unsuru çocuklar görüyor. İstemese de görüyor. Ne kadar dikkat edersek edelim görüyor. Dolayısıyla çocukların hayatında dünyayı tamamen kaosun olduğu, şiddetin olduğu, karmaşanın olduğu bir ortam olarak tanımamaları gerekiyor. Onlara güven vermek lazım. Ama tabii ki yeri geldiğinde risklere karşı nasıl önlem alınacak, tehlikede nasıl uzaklaşılacak bunları bilmek gerekiyor. Ve buna bağlı yönlendirmek lazım. Çocukların eğer yapısı kaygılıysa, kaygılı bir mizaca sahipse, o zaman erken çözüm, erken yönlendirme, erişkin dönem panik bozuklukların önüne geçiyor. O çocuğun biz erken dönemde, sistemini düzenlersek geç dönemde o sistem bu şekilde panik atak şeklinde sinyal vermiyor. Biz mümkün olduğu kadar onu mizaç özelliği, kişilik özelliği olarak tanımlayıp hemen uygun bir şekilde destek olarak yöneliyoruz.